Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanızı dile. <gülüyor> ile... <gülüyor> Merhaba dostlarım ben Serdar ve Sanrıa savaştan hoş geldiniz. Bu aynı zamanda yeni yılda çektiğimiz ilk Sanrıa videosu. Ne yazık ki ilk video değil. İlk video olma onuru korku filmlerine gidiyor. Normalde onu daha önce çekecektim ama. Ya bir şey diyeceğim, haydi uçakla gidelim ya, haydi uçakla gidelim. Ben şu uçağı alıp Lance gitmek istiyorum. Uçağın arka kısmıyla ilgili bazı karışıklıklar olabilir. Gerçek hayatta bizlerin de arka kısımlarımızda yaşadığımız bazı karışıklıklar gibi. Böyle karışıklıklar mevcut olabilir şu an. Hayran nere? Uç uç uç. Okay, okay. Yaptık, yaptık, yaptık. Ci ci ci ci. Lasantrosu da böyle gideceğiz. Görev yapmaya böyle gideceğiz. Neyse böyle bir karar aldım. Bu bu olacak bugün. O lan nasıl gideceğiz biz? Okay, tamam. <gülüyor> küçük hatalar yapılmış olabilir bu noktada. Bazı küçük hatalar yapılmış olabilir. Ama şurada bir yol görüyorum. Belki o yola konabiliriz veya dur bakalım bu nerede? Aynen şu gördüğümüz e, ortadaki yola bence konabiliriz ha. Okay, okay, okay. Okay, aç aç, aç aç aç aç onları aç, onları aç. Evet, evet, evet. Ölmeyelim, ölmeyelim, ölmeyelim. Memur bey, memur bey ben uçaktayım şu an. Bence ben buradan kaçayım. yok bir şey olmadı. Uçak patlayacak mı yoksa memur beyin merhametine mi kaldık? Memur bey, bence çok yanlış hareket yapıyorsunuz şu an. Oooo! Oo, yanlış hareket! Yanlış hareket! Yanlış hareket! Aman, aman, aman, aman, aman! Memur beylerim, canlarım benim. Otoparkta hiçbir araba yokmuş. Çok yanlış hareket. Her yerde polis var diyorsunuz da yolda ilerleyen bir uçağa bir şeyler sıkmak ne kadar doğru bir hareket. Burası ilginç bir yermiş ha. Hala park edilmiş araba arıyorum. Wow wow wow wow wow memur bey yapmayın öyle memur bey. Başka bir memur beyin olduğu yere gideyim bari. Aa yine polisler peşime takıldı. Ben böyle birisiyim beni artık böyle kabul edeceksiniz. Ben duramıyorum, mutlu duramıyorum. Haydi bakalım. Aa ben buralardan ev alayım. Sevliyim hem paramızı harcamış oluruz hem zaten bütün evleri almamız gerekiyor. Azıcık oradan kurtarmış. Sen neresisin? Sen bir golf kulübüsün. Acaba sana girilebiliyor mu? Çok yaptığım bir espri burada yapabilirim ama yapmayacağım. Çünkü ben seviyeli bir insanım. Ne kadar seviyem kalmışsa artık o da şey yani tartışılır. Burası çok pahalı bir evdi hatırlıyorum. Yüz kaç bin dolar acaba şu an. Ah yok oh be 50 bin dolarmış. Ben de 500.000 dolar diye gördüm ödüm koptu yani 500.000 dolar ev mi olur ya? Gidelim bakalım. Kocaman bir evdir bu ama. Hayır hayır geri dön, geri dön CJ kaydediyoruz. Üf. İçim gitti ya evin güzelliğini görünce. Evin köşesinde koltuk var. Koridorun köşesinde koltuk koymuşlar. Çok güzel. Koridorun köşesinde koltuk var şu an. Bu ne odası abi? Bar var ama barda hiçbir şey yok. Evin kendi barı mı var? Çok güzel. Burası oturma odası. Abi televizyon <gülüyor> Aa 20. yüzyılın tuhaf estetiği. Tuhaf düşleri böyle biz biz biz böyle yuvarlak yuvarlak televizyonlarımız olacak diye düşlüyorlar. Halbuki dümdüz televizyon getiriyoruz. Ekrandan başka bir şey yok televizyonda yani ekran kısmından başka bir şey olmayan televizyonlar getiriyoruz. Sizin estetiğinizi biz kabul etmiyoruz. Böyle şeyler yaptık. Bakalım motor burada mı? Tabii ki değil. Neden Çünkü beğendiğim bir şey burada olsun ki? Burda inanılmaz kaşınıyor, inanılmazsın ama yani Okay şimdi gidebiliriz. Memur kişilerin yanına, memur bireylerin yanına. Oho ben seni gördüm ama şey yapmam. Ben seni gördüm, affetmem. Aa, burdum çok kaşınıyor. Tren görevleri de varmış, tren görevlerini de yapacağız ama daha değil. On tren geçtikten sonra mı indiriyorsun gerçekten? Tren geçti artık geçemezsiniz. Ölme hakkınız vardı ama bu hakkı kaybettiniz. Kusura bakmayın. Sonraki sefer artık. Misappropriation. Bu ne? Bu ne ya? Merhabalar Memur Bey. Yeah, yapıyorsunuz görüyorum. İki sosis, iki sucuk. Öyle mi Memur Bey? Benim bazı iş yerlerim var you find çok kalın kafalıyım bu onur meselesi tamam mı bu şeref meselesi şimdi dostum ikimiz de siyahıyız diye böyle bir benzetme yapmana gerek yok yani birisi beni ezerse ben de seni ezeceğim diyor birisi benim üstüne basarsa ben de senin üstüne basacağım o pen tempe ne hiçbir zaman bir şey sıkmamış olmamız beni çok sinir ediyor ya. Hiçbir zaman tempeye vuramıyoruz, silah sıkamıyoruz sadece itfaiyemin peşinde koşuyoruz. Üçüncü defadır beni izliyorsunuz artık yani spoiler vermiyorum olayım size şu an. Anladım. Şimdi bunu şu şekilde halledeceğiz. Ben uzaktan öldüreceğim bu şerefsizleri. Bir ihtimal şerefsiz onlar değil. Şerefsiz biziz. Çünkü yozlaşmış bir polis için çalışıyoruz. Gerçekten yozlaşmış kişilerin peşine takılan e, namuslu e, kanun görevlerini öldürmeye gidiyoruz ama... Dostum çekilirsen yolumdan namuslu kanun görevlerini öldürmeye gidiyorum ben izninle. Tamam bunu yapamayacak mıyız? Burası Amerika değil mi? Kardeşim burası Amerika değil mi? Bunu da yapamayacak mıyız artık? Bunu daha yapamayacaksak neden buraya geldik. Azıcık daha uçacağımızı hedeflemiştim ama uçabileceğimiz başka bir yer gördüm. <gülüyor> Motora bak nereye uçtu ya. Motora bak abi nereye gitti ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Çekelim bakalım yoldan azıcık. Çeşitli uçuşa, uçuş hayallerim vardı ve yok oldular artık. Uçtular, hayalleri uçtular. Hayaller onu yapar, hayaller uçar. Bazen hali hazırda çok uçmuşlar olduk, uçmuş oldukları için e, uçup kaçarlar. Bazen de olmayacak olurlar, uçarlar. Ne diyorum acaba ben? E, bayılıyorum buraya ya. öf Keşke... Keşke GTA Trilogy'yi doğru düzgün yapsalardı da veya... öf Canım sıkıldı bak. Bir atmosferin doğru düzgün içimize çekebilseydik. Neyse, düzelince oynarız artık. Bir şekilde... <gülüyor> Halideriz bu. Alışığına gidiyorum. Diğer taraftan geçmem lazım. Şimdi ben bir taraftan gelirsem... ...olacak olanları biliyorum. Ben yine bir şeyler Ah Evet çok güzel. Bak bak bak burada da bir hayalet araba var gördünüz mü? Burada da bir hayalet araba var. Bununla gitmem daha kolay olur. Şimdi zekice bir operasyon çekmemiz lazım bu noktada. Çünkü... Nelerim var elimde? Minigunum var. Minigunum var. Minigunla helikopteri indirirsem yaparız. Geçersin CJ. Yaparsın CJ. Yaparsın CJ. Aslanım be. Aa Okey öldüler ooo Fena gelecekler Okey İyi iş yaptık ha Dosya ele geçirdim görev bitti ben helikopterleri patlatmayı düşünüyordum, öyle olmadı çünkü helikopterler şey olmuş buraları birileri daha var. Bana sıkan birilerini gördüm çünkü, duydum. Hello. Acaba görevi bitirince onlar da mı kayboldular? Neyse. Hapşuracağım biraz sonra ya, öf yine azıcık üşüttüm kafayı yiyorum. Bu videoda hapşurmayayım. Şurayı al alıp seveyelim, gelelim bakalım. O, bir satın alalım, bir sevdeyelim. Sonra yine para kazanırız her türlü. Helikopterin peşinde hiç koşmak istemedim, o yüzden öyle yaptım ki işe de yaradı. Ben üzerime bir şey mi alsam acaba? Yoo, gerek yok. Yani orada 20 bin dolar da buraya harcayacağız. Haydi bakalım. Gittiğiniz yerlerde birer devre mülk alalım yani, o gerekiyor. öf uçak görevleri bekleyecek şimdi bizi. Uçak görevlerini yapacağız. Sıkıntı. Büyük sıkıntı. Uçak görevleri dedim. Uçak yarışları aslında yani görev değil. Yan görev, görevcik. Görev değil, görevcik. Ah be, burdan barajın görünüsüzlüğü başka oluyor. Oo, evet işte bu. Wow, okay. Okay. Burdan geri çıkabilecek miyiz? Yaparsın CJ. CJ. Aman diyeyim CJ. Çok korktum sizce beni çok korkuttun. Aynı yerde hem bir... Ee... o burada bir... ay şu rampa inanılmaz çekici geliyor ama... Hayır hayır kendime hakim olacağım. Kendime hakim olacağım. Rampadan uçmak yok. Ben nereye girecektim de girmedim ya. Ve bir yerin içine girilebiliyormuş gibi hissettiriyordu ama ben girmedim falan. Bir de burası galiba hiçbir görevde kullanılmıyor. Yegençi. Aa, selam sen bir şey satıyor musun? Lütfen satma zaten. Üzerine göster gösterdiğin şeyden sonra. Burada hiçbir şey yok ha. Küçük bir tane ATV var. Neden var ya burası? Anladım. Burası neren Nasıl neren kullanacaklarmış acaba? Çünkü bu oyunda kullanmayacakları yer yapmıyorlar. İlginç. Ne vardı ne yoktu bilmiyorum ama şu an bir şey görmüyor burada. Hadi senden bir şeyler yerim hocam. Ellerin sağlık hocam. Hizmetin için işin teşekkür ederim. Şimdi dışarı çıkıp hizmet alasım geldi. Hizmeti yes'im geldi, affedersin. Hizmeti yes'im geldi. Abi önümü görmüyorum. Motorikleti tecrübem artıyor ama önümü kesinlikle görmüyorum şu an. Sıfır şu an. Atla atla atla atla atla! Uç! Uç! Uç! Uç! Çok uçamadık. Beni kesmedi bu ama kesmek zorunda çünkü öfülecek bir şey yok. Yine boşluğu uçak görevlerine, motosiklet okuluna gidiyoruz. Burada mı? Motosiklet okulu yakında mı? Şunun en yakınına ne var? Yani orası var söyle evet. Save'le, savele bur burada değil, burası benim evim değil. Yanlış evin önüne fark ettim. Böyle yaptığınız oluyor mu? Evinize gireceksiniz diye yanlış yerlere girdiğiniz oluyor mu? Sonra bir yabancıyla karşılaşıyorsunuz falan. Ay bakalım gidip azıcık teker döndürelim. Zorga zor yan görevden kaçabildiğim kadar kaçıyorum gördüğünüz kadarıyla. Çünkü ben böyle bir insanım. Beni böyle bilin. Oo, okay, çarpmadık. Çarpmadık, çarpmadık. Güzel. Burası neresi ya? İlginç. Burada motosiklet okulunu bitirmemiz gerekiyor değil mi? Bir dakika. Motosiklet okulu bunun hemen dibinde. Tamam. Çok sürmez diye umuyorum, ee, belki karayazını kapatırsak herhangi bir bug bir şeyle karşılaşmadan bitirebiliriz her şeyi. Anladım burada yapacağız, her ne yapacaksak. Ben burayı hiç bitirmemiştim, ilk kez şu an sizinle birlikte bitireceğim. Bakalım neymiş. Aa içeri hemen girebiliyoruz. Hiç şey falan gerekmiyor, bir, ekstra bir interior falan gerekmiyor. Kapatalım o zaman. Muazzam gerçekten. Wow ne kadar zor. 360 mı? Ne yapacağım? Gidip geri döneceğim ha. Wow ne kadar zor. Wow çok az zaman veriyorlar. Okey tam yeter. O yeter. Really. Bu ne ya? Oo. Ne lan? Aa, aşağı sürtünü diye mi? Aa yetmedi. Hasar cihazı aldım. Olmadı. Aa, W'ye bıraktığım anda şey oldu. Okey, yaptık. Jump and stop mu? Bu mu gerçekten? Gerçekten hünel isteyen, ustalık isteyen bir şeyiniz varmış. Stopp'i mi? Oo... Bunu yapmak daha zor olabilir. Dur, nasıl yapıyoruz? Bunu yapmak için hızlandıktan sonra yukarı ok ve S tuşunu kullan. Konili alanda ön teker üzer. Okey. yapıyoruz ki. Dur bakalım nasıl yapıyorduk? Nereden başlayacağız? İtibaren başlayacağız önünü kaldırmaya. Ha olmadı. Tüm durun yapacağım, yapacağım, yapacağım, yapacağım, yapacağım. Panik yok, panik yok, panik yok, panik yok. Okay, sanırım anladım. Yapacağım, yapacağım. Olmadı. Ama yapacağım. Olacak, olacak. Yaptım. Bilmiyorum nasıl yaptım. Bir şekilde yaptım. Oldu yani. Jump and stop'imi, e, Bu azıcık zorlayabilir. Evet. Burada birazcık yapmış olabilirim. Olmadı. Tabii ki. Ah be! Azıcık daha gitseydim. Yes! Bitti mi? Motoriklet kursunu geçti. Motoriklet tecrüben arttı. Allah kahretmesin sizi ya! Siz değil. Affetlerim. Yanlış anlamayın. Ben ne bileyim, daha zor bir şeyler olacak sandım. Bu benim motorum muydu yoksa bana rastgele bir motor mu verdiler? Ben şunu kapatayım o zaman yani. ne diyeyim? Gidip sevliyim artık. İnanılmaz ya, inanılmaz. İnanılmaz. Beş tane şey geçeceğimi düşünmüyordum yani. Biraz uğraştırır diye düşünüyordum, hayal kırıklığına uğradım. Neyse gidip bir de kupayı yapacağız. Bakalım o nasıl olacak. Onu çok merak ediyorum acaba nasıl. Hem Los Santos'daki gibi araba yarışı gibi motor yarışı mı olacak ve arenanın etrafında yoksa... eşe olacağını biliyorum. Biraz daha böyle bir e, challenge gibi bir şey olacağını biliyorum. Böyle ilginç bir şeyler olacağını biliyorum. Ama neyse bakalım. Sturucu tutamam canlı. Motorumdan elineyim. Her örnek vatandaşın yapacağı gibi. Neyse bakacağız artık. Bir şekilde harcayacağız. Oğlum pencereyi kapattım ve... Çok sıcak olmaya başladı burası. Kışta bunu söyleyeceğimi düşünmüyordum ama öyle şu an durum. İnanılmaz doğaçlamamış şekilde sürüyorum ya. O kadar umurumlu değil ki bazı yollar, şeyler. Bu bak. Bunun umurumda olması gerekiyormuş. Şuradan girecekmişim. Ya inanılmaz motor... E, sürme yerine motor... Motor sürme yeri muazzam bir dil gerçekten. E, motor... Stadyumuna, motorumla giriyorum, motorcu kıyafetimle. Hadi bakalım, susturucu da tabancanla. Kickstart, bu neymiş? Anladım. Yeni rekor kırdım, harika. 41, 20 puan daha kalmış. Onları yapamadık. Tabii siz bunlardan haberiniz... Bunları izlemiş olacaksınız. Çünkü bir sürü bir sürü müzik koymuş olacaklar oraya. Ben de o yüzden şu an diğer sesleri... Sıfıra indireceğim ve tamamen benim... Ee... Aa Buraya bir şey getirmişler. Bu ne lan? Çöp kamyonu mu verdiniz bana? Dune mu? Wow, okey. Wow, okey. Burada rekor yaptım diye bana bir şey verler. Ee, içeriden normalde bir sürü telifli müzik çalıyor, o yüzden... Benim e, müziğimi duymayacaksınız ama benim tatlı sesimi duyacaksınız içeride. Ee, biz bunun için çok çalıştık. Biz bunun için çok çalıştık ama CJ... E, bence bunu yapabiliriz dostum. Ee, Sarılar 2 puan galiba. Kırmızılar 3 puan mı acaba? Hayır. Hayır. Hayır. CJ. Bin şurada. <gülüyor> Oraya çıkabiliyor muyuz? Çıkarız. Yaptık. Buradan geç, geçeceğiz CJ. Buradan ya geçeceğiz ya geçeceğiz CJ. Evet. Hadi CJ geç buradan. Geç buradan. Oh. Oh. Hayır, hayır hayır hayır sakın sakın sakın sakın baştan yapmak zorunda kalırız <Gülüyor> <Piss>. Oh CJ. <Gülüyor> cj Cj Cj Cj <Gülüyor> 35 Onu alamadan mı çıktın gerçekten <Gülüyor> Oh 42 yaptık en azından ya. Ya bu çok utanç verici ya. 41 geçip 42 yapmak çok utanç verici ya. Of. Vururum oğlum sizi. Gidin başka bir şey izleyin ya. Baştan gideceğiz. Bir anlamı yok çünkü. Almış bir yapmadıkça bir anlam yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Dümdüz, dümdüz ileri git. Dümdüz, sice dümdüz ileri Sice dümdüz ileri git. Sice dümdüz ileri git. Sice. Burada burası yayında olması gerekiyormuş gibi duruyor. Şu an çok hayır hayır <gülüyor> çok yayınlık bir yermiş gibi duruyor. Burayı ez geçebiliriz. Hayır! Oh. tempe veya rider veya smoke işin dordüzgün yapsaydı da değiydim gitme falan yani bilmiyorum. Hayır. <gülüyor> Motosikleteş yok artık ya? Buna büyük bir ihtimalle bir ee, şey vardır. Aa alamadım. İnanılmaz ya. İnanılmazım ya. Geç geç geç geç geç! Şerefsiz geç! <gülüyor> bu ne ya? Ben çıkıyorum. Abi, ben. Yayında yaparız bu kısmı artık yeter. Başarısızsın diyor ya. <gülüyor> Oyun beni yiyor. İnanamıyorum ya. Araşımı da aldılar şerefsizler. Araşları da aldılar buradaki. Öf. Terledim ya. Gidip görev yapak, bir şey yapalım, yapalım. Başarılı hissedelim. şey bakmayı unuttuk Bölümün başında yüzde kaç olmuşuz ona bakmayı unuttuk lütfen öyle bir şey yapma ha. Durum. Oyun durumu. E %72.19 ilerlemişiz. Bu bölümde o kadar da ilerlemedik ama olsun. Bir şeyler yap yapmayı başardık. Dune diye bir aracı açtık. Ha ne kadar daha sonra aracı yürütmüş olsalar da sonra bizim motorumuzu da yürüttüler gerçekten. Sen yani bu kadar başarısız bir insan bu motoru sürmemelik. Ben oyunu sesini açayım. Ah. Ah ah. Ya eksi. Burada park edilmiş bir araba bulabilir miyim ki ben? Bulamam. Burada bulabilir miyim? Bulamıyorum. Bulamayacağım gibi. Bomboş. Nerede bulabilirim ki? Burası ney ve nereye gidiyor? Karşı tarafta havaalanı ve evler var. Ana yoldan koşa koşa geçeyim bari. Sık sık İstanbul'da da yaptığım gibi. Aynen bu şekilde. Dört şeritli ana yoldan. Koştura koştura yaya bir şekilde. Aa koşabiliyoruz birden evet. Bu olay da güzel. Bir. İstediğimiz kadar koşabiliyoruz şu an. Kimse bir şey diyemiyor. Ya kimse bir şey diyemez zaten de yani şey. Nefesimiz bitmiyor. Bak uzaktan uzaktan el tutuyorlar. Ne, ne kadar güzel. Bu stadyumun bir bakmak istiyorum ben şu an ben meraklandım. Bir şey oldum acaba nasıl bir yer neler var. Gibi. o girebiliyor muyuz stajcıma? Girilemiyor galiba. Bilmem. Şurada belki park edilmiş arabalar vardır. Bu bizim böyle saçma bir kuralımız bu e, video serisindeki. Bilmeyen araçlarımız için e, yanımızdan geçen arabaları, arabalara çökmüyoruz. Park edilmiş arabalar bulmaya çalışıyoruz olabildiğince. Ama korkunç bir şekilde başarısız oluyoruz yani. Bu videoda şu an. Yaptığımız yerler yani her şey gibi. Herhangi bir şey ya. Sen ne kadar araba fakir bir şehirmişsin. Elin çölünde köyünde bile her yerde bir şeyler buluyoruz. Şuna bak hiçbir şey yok. Hiç araba bir şey yok ya. Ne kadar kötü ya. Sen bir otoparksın. Sende araba olsun bari. Bir şey olsun. Herhangi bir şey olsun ya. İtfaiye var. Gidip itfaiyeye çökeceğim ben sonunda. Galiba gerçekten itfaiyeye çökeceğim. Ben o zaman itfaya çöküyorum. Arabamı araba mı bulamadım. Herkes işte mi yani? Herkes trafik trafiğin içinde mi şu an? Tamam ben itfaiye alıyorum. Gidip görev yapalım o zaman. Milleti falan aynen. Kocaman tırla milleti falan böyle biraz şey olsun. Aha, araç. Alayım aracı. Bu neymiş? Premier. Şunlardan birisi acaba bizim aradığımız araç mı ya? Bir bakayım. Kim sıkıyor ya? Bizim mi sıkıyorlar? Polis mi var yanında? Sunrise. Bu değildir herhalde bilmiyorum. Neyse. Dean'in yanına gidelim. Dean'in. Mad Dog'un yanına gidelim. Mad Dog'la bir tanışalım edelim. Ben şuradan girer miyim? Ben şuradan girer Wow. Adama havada çarptım havada. Çirif sizlere bak ya ben atla gel. diyorlar ya. <gülüyor> Kim yaptı doing ya up Allah Allah. Ne bir şerefsiz böyle? Bullshit. Liquor's my only friend. Yeah, yeah, come on, dog. Oh, hey, you, you just need a new manager, baby. You looking at him? I hate y'all. Just come in off that ledge, man. Hey, don't fuck him out of jumping. We got good money on this. Yeah, good odds too. Damn, this town is cold. Man, jump. Hey, you better fuck, job, way. The fuck you away. Let fuck away. I'm the best rapper in the universe. I'll jump. I'll jump. Oh, oh, oh, hell no, I gotta catch it, this it, fool. <laughs> Atlamadan önce onu kurtarmanın bir yolunu bul. Tamamdır şu. Hemen halledeceğiz. Ya yani sürekli birilerini yardım etmek için başka birlerin kazıklıyoruz, öldürüyoruz, soyuyoruz. Ve acayip bir kısır döngüye giriyoruz, giriyoruz. Gordon's gün Metruk'un hayatını kurtarmak için. Hı. Metruk atladığında onu yakala anladım. pizza. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anlatabildi bir REHAB S otros couldursun Ben Ay dizim, ay ciğerim falan, ay kaburgalarım diye diyalog kuruluyor şu an muazzam. Evet, başarılı hissediyorum. Şu an başarılı hissediyorum. Oyun bana sen başarısızsın. Ee, diye üstelese de. Ben başarılı olduğumu hissediyorum şu an. Oyun. Kengo go kiss yani. Bir taraflarımı öpebilir oyun. Ne ne gideceğiz ya? sol Şuradan kamyotu bir yere çarpsam ve başarısız olsam ne kadar komik olur Yapmayacağım. Kesinlikle yapmayacağım. Ben öyle bir insan değilim. Yapabilirdim. Doğru şartla doğru günde. When <gülüyor> I bir clean gibi görünüyor. Haslı yerde yatıyor olduğu gibi. Mad Dog'da. Buradaki bütün evleri aldık galiba. Var mı? Almadığımız ev var mı ya burada? Var. bir 2 ev var sadece almadığımız ha. Pişler mi gidip alalım. Lasantos'ta almadığımız ev kalmasın. Hadi bakalım. Birincisi bu, ikincisi bu. O müthiş Los Santos'a bakan bir ev alalım buradan. Los Santos'un tepelerine bakan bir ev alalım. Palimno Creek'e bakan bir ev alalım yani öyle. Ama önce bir şuraya gidelim. Evet, hayat güzel hissettiriyor. şehrin gördüğü en büyük tehlike benim yani net bir şekilde uygarlığa insan ahlakına, insanlığa geleceği, bu dünyaya, bu gezegene ee, en büyük tehdit benim yani şu an CJ onu fark ettim, bu video boyunca onu fark ettim ilginç bir aydınlanma anı oldu O iyi para çıktı. 6.000 dolarmış sadece okey. Yani çok da para çıkma yani ben boşuna coşmuşum. Otolası satın alındı. Ya şuna bak sanki Sphinx'in kendisini satın almışım gibi duruyor ya. Bunun tepesinde şey var. E, At nalı var yanlış bilmiyorsam. Şuradan bunu sevilemiş olduk. Bir de diğer eve gidelim. Çünkü orada sevilemek istiyorum. Şey yapmak istiyorum yani. Anladım. Ve böylece galiba bütün evleri satın almış olacağız, olacağız oyundaki. Her zamanki gibi. Ben bu arabayı saklayacağım ya. Ben bu arabayı çok beğendim. Umarım götürebilirim. Ondan sonra saklayacağım. Sağ salim şekilde götürebilirsem saklayacağım. Aa garaj açılmıyor. Evi almam lazım. 20 bin dolar mı? 20 bin dolar ve böylece bütün elleri satır almış olduk. Bakalım. Son durumumuz kaç? 73.80 olmuşuz. Güzel. Hocam aç şurayı. Hayır! Ya ev illa arabaya mı bindireceğim beni ya? Gelecek bölümde salak salak etrafta koşmayalım. Ayağımızın altında bir araba olsun kötü de olsa. Ben elime başka bir silah alayım ya. Ha bunu alayım ya aynen. Evet. Ve değerli dostlarım. Değerli ahbaplarım. Ee, teşekkür ederim. CG ve bana katıldığınız için bu bölümde. Ee, başarısız olduk. <gülüyor> e, kesinlikle başarısız olduk. Kesinlikle başarılı olmadık yani. E, ama olsun. Her türlü yüzde bir de olsa bir ilerleme kaydettik ve sonraki bölümlere en azından canlı yayınlara daha fazla materyal çıktı. Sanres canlı Merhabalar memur bey lütfen elimdeki uzayı aldırmayın. Devam eden işinize. Evet teşekkürler. Ee, en azından canlı yayınlara daha fazla şey çıktı. Canlı yayınlara daha fazla şey yapıyor olacağız. Bir çeşitlenecek yayınlar. Öyle. Like'larınızı yorumlarınız için şimdiden teşekkürler aşağıda bir takım başlıklar var açıklamalarda oralara bakabilirsiniz orada da ilginizi çekecek şeyler olabilir. Sonraki defaya görüşmek üzere hayatta yüksek çözünürlükte mutlu huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle... Bay bye. bye. <gülüyor> Sana da iyi günler dostum. Ben çekilmemin mi bekliyorsun yoksa kırmızı ışığımı bekliyorsun. Aha. Uh -huh. Okay. Bye bye. <laughs>